Burada m üzeri 3'ün karesi bölü m çarpı x üzeri 3 üzeri 4 ifadesini sadeleştirmemiz isteniyor. m ve x'in m ve x'in 0'dan farklı olduğunu görüyoruz. Zaten ikisi de 0 olamaz. Eğer ikisinden biri 0 olsaydı, ikisi birbirleriyle çarpıldıkları için paydayı 0 yaparlardı. Bu da ifadeyi tanımsız kılardı. Payımız, m üzeri 3'ün karesi paydamızsa m çarpı x üzeri 3'ün dördüncü kuvveti. Şimdi pay ve paydayı ayrı ayrı inceleyelim. Herhangi bir sayının veya ifadenin üssünü alıp sonra üstü alınmış ifadenin tekrar bir üssünü aldığımızda kuvvet olan sayıları çarpıp tabandaki sayının üzerine tek bir üs olarak yazabiliriz. Karışık mı geldi? Deneyelim görelim hemen anlayacaksınız. O zaman m üzeri 3 ne dedik? Üzeri 2 ifadesini m üzeri 3 çarpı 2 yani m üzeri 6 olarak yazabiliriz. Bir başka deyişle m üzeri 3'ün karesini m üzeri 3 çarpı m üzeri 3 olarak ifade edebiliriz, değil mi? Böyle bir ifadede üsleri toplayabileceğimizi biliyoruz. O halde m üzeri 3 artı 3 yani m üzeri 6 diyebiliriz. Eğer m üzeri 3'ün karesini değil de mesela dördüncü kuvvetini almış olsaydık, ne yapacaktık? Bu sefer de 4 tane m üzeri 3'ü birbiriyle çarpacaktık. Paydaya bakacak olursak, parantez içinde m çarpı x üzeri 3'ün 4. kuvveti ifadesi var. Böyle bir ifadede kuvveti içerideki çarpanlar üzerine rahatça dağıtabiliriz. Yani payda m üzeri 4 çarpı x üzeri 3'ün 4. kuvveti şeklinde yeniden yazılabilir. Son durumda payımız m üzeri 6 ve paydamız m üzeri 4 çarpı x üzeri 3'ün dördüncü kuvveti olduğu. Paydadaki x üzeri 3'ün dördüncü kuvveti ifadesinde, x üzeri 3 çarpı 4, yani x üzeri 12 şeklinde yazarsak, paydanın son hali m üzeri 4 çarpı x üzeri 12 olur. İfadenin son halinde, m üzeri 6 bölü m üzeri 4 çarpı x üzeri 12 olur. Şimdi, üslü sayıların özelliklerini hatırlayacak olursak, m üzeri 6 bölü m üzeri 4 ifadesine, hemen m üzeri 6 eksi 4 olarak yazabiliriz. O halde, pay m üzeri 6 eksi 4, yani m üzeri 2 olacaktır. Ve eğer paydada bir ifade bırakmak istemiyorsak, yani paydayı 1 yapmak istiyorsak, x üzeri 12 ifadesinde x üzeri 12 olarak paya geçirebiliriz. Bu durumda da elimizdeki ifadeyi m'nin karesi çarpı x üzeri eksi 12 olarak yazabiliriz. İki yazılış da kabul görür.